Değişti şartlar çekildi kartlar etrafımız oldu Parayla bunlara da aşırı zamanı zamanla zamanla zamanla Değişti şartlar çekildi kartlar etrafımız oldu Parayla bunlara da alışırı zamana zamanla Sağ sabahı hıhmışı klasik, işimdeki zeli çocuk hastaydı Bu acılar çök, kas ve bir mahvedi Yine günlerden bitmeyen gitmeyen travmaları bir tanesi Çok severdim, gün için doğumun izlemeyi yedir Vardık eski kadar, <gülüyor> Düğün konuştuğum kaldıramı nerdeyle gelseydi ne derdi Kesin beni ağlamamdan hızım hızlanmamdan şikayet ederdi neredeyim lan ben bitmişim lan ben zalmışım lan ben Bunası bir labirent buranın çıkıcı yok mu lan Buranın çıkıcı yok mu lan Bak biz iki deli geldik ya Yana karşımıza kimse duramaz Varsa ikimiz en iyisi o da ikimizden birisi yok İçimizdeki size diz atladığımız için şükredin şükredin Sağ sabahın bir şehrisimin geri geldiği Sarı günlerden bir tanesi oturuyordu Sabah kadar neden mi bu demaları almak için Peki bu çabuk deden dediği ne zor ola, Sistemi kabullenme. Demeyim Hadi lan kalka öldürelim birini İnsanların kafasında bu var Adalık bu var tecezce adamlar ulaşıyor İstediği gibi sokakta bu olaylar gidiyor Artık benim zoruma bir olay mı yaşadığın konu Süs kolay olduğu kadar Söylemesi de bir o kadar zor Adli kontrol şahitli serbest Yana kaşımızı kimse duramaz verse ikimize nisbi o da ikimizden birisi yok içimizdeki size edis attığınız bu içi şükür <Gülüyor> ve Duruma bak gibi cüttar o halim, anama mede bir müzasem yok ki. Söyle kalabalık beni nede gezardı, beni yok eden hiç şeytanlık mı da be gözünü aç. Kimse be melek değil, herkesin bir darbe binmiş ikil. Dinlemez kimse öyle halim. Yo yo. Kafamı barakam karnı da aradı, maşamı saldıran yalan insanları basan yapaladı, mi olacak Allah'ı, bunlar nasıl be yaratık? Çöredim köyde kalbimi merem tanattım onları bitene mi kafurum ne şınta, alınganım atmam zıma gel çay yan yana köşemizi kimse duramaz var ya gibizeyiz ona ikimizden birisi ya geçmez ekiz zediz atmaz bizi şükür şükür ediyor en eski Mustafa Devir'in akıllı insanız <gülüyor> Sokunda takılı kalarak yaşama boşuna Yeriden doğdum denizin ıfkına beni bir sondun Diyip yaptığım ata yine bak doldu Bardığım sonuna yıllara kondum Sözümün ardında bir insan vardı odaya artık o da yalan Oyalanamama göm Fane bir dünyada rüyalar başa zararlı Tek ortak olansa benim bir yaratık olmam Ülkem'i şartta rezarla yetiyor Doğullar etraflı asalaklardı Ve bu be. rap benim son şansım tu